Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladı TET Geometri Soru Bankası kitabındaki eşkenar üçgen konusunun ÖSYM tarzı testlerinden testikin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen verilmiş hemen ne yapıyoruz? Açıları şöyle bir yazıyoruz ve kenarların eşitliği de tabii ki bizim için önemli. Her yer ne olacak? Şu BC 10 olduğu için 10 olmak zorunda. Peki 60-90 ise burası kaç yaptı? 30. Ters açıdan 30. 2 iç açı bir dış açıdan burası da 30. 30-30, 120 üçgen çıktı burada. 2 köküçse köküçe bölünmüş hali. Burası 2, burası da 2 mi yaptı? Evet. A. burada ne çıktı arkadaşım? Büyük üçgende 30-60-90 çıktı deyip buradan işlem yapabilirsin. 1. Ya da hocam şurada da bir 30-60-90 üçgeni var diyebilirsin. Ya da şurası 10 ya. Burası da 10 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Bitti daha kolay. 90'ın karşısı 8, 30'ın karşısında kaç yapar? 4 yapar. Böylelikle birinci soru Balıkesir çıktı. Geldik ki eşkenar üçgendeki 2 eş karton... Eş olmuş Dikkat et. Bu şekilde verilmiş. Şu kenar ortaylıkları kullanman lazım. Eşitleri nasıl kullanabilirim? Şuradan şöyle kullanabilirim. Kenar ortay çizsem. Burada da kenar ortay çizsem. Hocam ne oldu? Kenar ortayları aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açıortaydır ortaydır. Yani 30-30 olur. Ve eş karton oldukları için yükseklerde de birbirine eşit mi? Eşit. Yani şurada bir ikisi kenarlık çıktı mı? Çıktı. Yani şuradaki açıları bulursam olay bitti. E hocam 160 60 burada. 60 burada. 120 toplamı 280. 360'tan 280 çıkartırsak o zaman buraya 80 kaldı. 80 60 daha. Şurada kaç kaç yaptı? 140. E, İkisi kenarlık var burada. 180'den 140 çıkart. 42'ye böl. 20 20 yapar buraları. E hocam bunun tamamı 90'dı. Alfa artı 20 eşittir. 90 ise alfayı da böylelikle 70 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. 3 Üç şuradaymış. Heh. ABC eşkenar üçgen verilmiş. 60 60 60'lara hemen yapıştıralım. Sonra burası da 60. E şunlar da eşit verilmiş. Bu eşitleri de kullanacağız tabii ki. Ve bir kenar kaç burada? 9. Hocam bu kenarda 9, bu kenarda 9. E ne yapabiliriz burada? Bak x kenar var. tabanda mevcut. İnsan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hocam şöyle tabanına ait yüksekliği çizersem eğer 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 2. Eee tamamı 9'da buraya kaç kaldı? 7. İkiz kenarlığı kullanalım. İkiz kenarda tabana ait yükseklik tabanı 2'ye bir parçaya böleceğinden şunlar birbirine eşit olacak. Yani 2 artı x eşittir 7 olacağından x'i de kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Üçüncü soru cehan oldu. Geldik 4'e. Yukarıdaki şekilde k noktasında oluşan açılar eşit. Yani 363'e böldüğün zaman bunlar 120'şer derece geldi arkadaşlar? Geldi. E, hocam dikkat et. 90, 90, 180. Hani dörtgen iç açıları toplam 360 ya. Şu ikisi 180 ise bu ikisi de 180 yani buraya 60 kaldı. Aynı şekilde burası da 60 mi oldu? Evet. Aa, burada bir şey yapabilirim hamle. Hocam üçgen oluştursam böyle olmaz çünkü özel açıları parçalamış oluyorum. Burada da aynı şekilde. En azcaz e burada büyük üçgene tamamlayabiliriz. Şöyle bir üçgene tamamlayabiliriz arkadaşım bunu Bunu tamamlarsam 60 60 ise burası da 60 mı oldu? Evet. Şu bir eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgende ne oldu? İçerde bir nokta alınmış oldu ve kollara dikmeler çizilmiş oldu. Bu dikmeler toplama bir yüksekliğe eşitti. Yani bizim yüksekliğimiz kaç yapacak arkadaşlar? Şu eşkenar üçgende bunlar da 30-30 oluyor aynı zamanda 3, 2 daha 5, 6. E, 60'ı karşı 6 ise 30'ı karşı 6 bölü kök 3 kökü çesleni çarparsak 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 yapar. 30'ı karşı 2 kök 3'te 90'ı karşı da 4 kök 3 yapar. Yani bir kenar 4 kök 3. E, burası da 4 kök 3 yani BC uzunluğu isteniyor bizden. Cevap böylelikle 4 kök 3 olmuş oldu. Yani dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Aralarında 60 derecelik açı bulunan 8 ve 3 cm uzunluğundaki iki çubuğun A ve C köşelerine bir lastik gerilmiştir. Bu lastik kaç santimetre esnetilirse bir kenara AB olan eşkenar üçgen elde edilebilir diye soruluyor. Evet, şuradaki lastiği esneteceğim. Şu lastik esnetildiğinde şimdi lastik uzunluğu şu anda bellidir. Ben bunu esneteceğim. Öyle bir esneteceğim ki bir kenara AB olan bir eşkenar üçgen oluşturacağım. Yani şuradaki kırmızı tırtıklığı ne yapacağım? Şöyle esneteceğim ve şöyle bir eşkenar üçgen olacak. Bir kenarı kaç? 8. Hocam 8. E 8 ise buraya kaç kaldı? 5. Burası da 60. E şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? Eşkenar üçgen ya tabanına ait bir yükseklik çizelim şurada. Tabanına ait yüksekliği çizdikten sonra çizilen yükseklik tabanı keşif parçaya beler. 4 4. Yani buraya 1 kaldı. E 30'u karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 kökçüdür. Pisagor. Yani x diyelim şuraya. X'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4 kökçün karesi. E buradan ne geldi o zaman? Buradan 48 49 x kare eşittir 49 x'i böylelikle 7 buluruz. Arkadaşım x7 şuradaki lastik 7 iken ben bunu böyle uzattım. 8 5 daha 13 yaptım. Yani 13'ten 7'yi çıkarttım. Kaç yapıyor o zaman? 6 mı yapıyor? Evet önceden uzunluğu 7 iken şimdi 13 yaptım. Esnettim ya yani 13'ten 7'yi çıkartınca da 6. 6 eslemiş oldu zaten bizden de o isteniyor. Çok güzel bir soru. Güzel bir TET sorusu çıkar buradan. Evet 5. soru Akçay Oğlu. Geldik 6. soruya. Sinan öğretmen bir etkinlikte bir eşkenar üçgenin içindeki 16 adet özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyarak 7 rakamını elde etmiş. Güzel. Oluşan 7 rakamın çevresi 36. Hocam eşkenar üçgen eşya bunlar. Bu şurlara A diyecek olursak ve oluşan 7 rakamının çevresinden bahsediyor. Hocam 1A, 2A, 3A, 4A burada. Ondan sonra sayalım. 5, 6, 7, 8, 9. Sonra 10. Sonra 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18 A yapıyor arkadaşlar. 18 A'yı kaç vermiş? 36 vermiş. A ne çıktı o zaman? 2 çıktı. A2 Madem 2. 2, 4, 6, 8 Şuraya kadar 8 yaptı. 2 bulduk ya A'yı. 2, 4, 6, 8, 10. Burası 10 yaptı. 2, 4, 6, 8. Burası 8. E o zaman şimdi ABC üçgenin çevresi isteniliyor bizden. Arkadaşım Şurası 60 derece burası da 60 derece. Hop burası da 60 olur. E burası da 60'a e büyük eşkenar üçgenden 60-60 üçgen burası da 60 oldu. Şurada bir eşkenarlık çıktı. 8'e 8. E hocam şurası 60 mı? Evet. Şu 60-60 ise burası da 60 oldu. E aynı şekilde burası da 60 oldu. Şurada da bir eşkenarlık çıktı. Burası da 10 oldu. Bir kenar kaç çıktı o zaman? 18 çıktı. ABC eşkenar üçgenin çevresi soruluyor. 18'den kaç tane var? 3 tane var. O zaman 18 çarpıyor. 3'ten cevabı kaç buluruz? 54 olarak buluruz. Altıncı soru. Böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. Bir yüze kırmızı bir yüz mavi olan eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıt BC kenarına paralel olan DE boyunca katlandığında elde edilen şeklin çevresi ilk duruma göre 6 cm kısadır. Heh. Şimdi bu katlamayı yapmışız. Katlamayı yaptığımızda ne yapıyorduk? Hop eski halini açıyoruz kardeşim. Katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Öncelikle şu eşkenarlıkları yazayım. Sonra burada DE paralelmiş ya bir de bunlar birbirine paralel verilmiş. Hocam atmış ise burası da ne oldu? 60. E burası 60. Aynı şekilde yönde dolayı burası da 60. Katlamada üst üste binen açılar eşit olacak. Burası da 60 oldu. 60 atmış ise burası da 60 çıktı. Aynı şekilde burası da 60. Burası da 60 oldu. Hatta şöyle yapacak olursak. Burası da 60 oldu. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Her yere atmış oldu. Eşkenar üçgenler falan çıktı. Şimdi bir yerlerden başlayalım. Nereden başlayalım? Şuraya. Şuradan başlayalım mesela. Şimdi şeklin çevresi ilk duruma göre 6 santimetre kısaymış. Şuraya bir A dersem. A A. Şuraya B dersem. katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. A artı B ise burası da A artı B. E hocam burası da A artı B oldu eşkenar üçgenden. E tamam. Bu, burası da A artı B. A artı B artı A. A artı B artı A. alacak, Burası da A alacak. Burası da B oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi şeklin çevresi. İlk başta. Bir kenar kaç? 2 A artı B. Şimdi son durumda ne oluyordu? D katlandığında elde edilen şeklin çevresi ilk duruma göre 6 cm daha kısa. Çevre 1 ne? Çevre 1 2A artı 1'in 3 katı. 2A artı B'nin 3 katı. Çevre 2 yani kaç çıkıyor burası? 6A artı 3B'ye çıkıyor. Çevre 2'yi bulalım arkadaşlar. Çevre 2 şu. Değil mi? Hadi bunları sayacağız şöyle. Sayalım bakalım. Bu arada şurası da ne? A. E, 1, 2, 3, 4. 5 tane A var. 5A artı. Sonra şu sarıyı sayarken 2 tane B burada. 3 tane de B var. 3 tane de B var. Şimdi ne diyor bize? 6 cm daha kısa diyor ya. Yani sen bundan bunu çıkartacaksın. 6a artı 3b'den 5a artı 3b'yi çıkartırsan eğer burası ne yapıyor? 6a artı 3b eksi 5a eksi 3b yapıyor. B'ler gitti. A geliyor buradan. A'yı kaç bulduk? 6 bulduk. E buna göre son durumda kırmızı renkte görülen kısımların çevreleri toplam isteniyor. Çok güzel. Şuradaki ve şuradaki. Yani bunun çevresi. 3a bunun çevresi. Bir daha 3a toplamı 6a yaptı. Ayda biz 6 bulduysak eğer cevapta kaç yaptı o zaman? 36 yaptı. Yani kaçıncı soru? Güzel soru. 7. soruyu böylelikle Edremit bulmuş olduk, geldik 8'e. Eşkenar üçgen şeklindeki bir karton kenarlarına par paralel çizgilerle bölünmüş, 3 parça ayrılmış. Arkadaşım şu bölümü şu şekilde olmuş. Şuradan şöyle paralel çizilmiş buradan böyle, paralel çizilmiş buradan da böyle paralel çizilip 3 parça ayrılmış. Oluşan bu 3 parçanın çevreleri toplamından bahsedilmiş. Ben buraya A dersem, buraya B dersem, buraya C dersem bir kenar ne oluyordu arkadaşlar? O paralellerin toplamı oluyordu. A artı B artı C oluyordu. Peki arkadaşlar. Abo şunlara ayrı ayrı da benim düşünmem lazım değil mi? Evet. Şimdi şimdi şimdi şimdi. O zaman burada ezbere iş yapmayalım. Biraz ispatını şey yapalım. Şimdi senin buradaki şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Bunlar birbirine paralel mi? Paralel. Şuradaki kenarları da biz ona göre bulmamız lazım arkadaşlar. E ne yapalım burada? şu paraleli şöyle bir uzatacak olursak mesela paraleli uzattığımız zaman arkadaşım şimdi paralel ya şurası 60 derece yöndeşlikten dolayı burası 60 burası da 60 yöndeşlikten 60 burası da 60 oldu mu 60 oldu e, 60 60 60 yani c c, c. sonra e, hocam 60 60 60 a artı c a artı c a artı c'lik bir eşkenar üçgen çıktı o zaman burası da ne oldu b oldu e, burası a artı b artı c oldu a artı b artı c'den burası da b oldu hatta burası da c olur çünkü niye paraya kenardan dolayı A artı B artı C olduğundan burası da A artı B oldu. Her yeri bulmuş olduk. C, A artı B, B, A artı C, A ve B artı C şeklinde bulduk. Hatta burası C, yani burası da C. Şurası A, burası da A, yani burası da B, burası da B olduğunu biliyoruz. Oluşan bu üç parçanın çevreleri toplamından bahsediliyor arkadaşlar. Çevreleri toplamında ne var? Toplayacağız. Toplayalım. Şunun çevresinde, hocam sadece A'ları sayalım önce. Şurada... 2 tane A var. Burada da 2 tane A var. Burada da A yok. Yani toplam 4 A yaptı. 4 A artı B'ye bakalım. 3 B burada. Hocam B yok. Burada A'ları biz yanlış mı saydık? Evet. Şurada 2 tane, tane A değil mi? Burada da 2 tane 3 tane A. Toplam 5 A yaptı burası. 5 A. B'lere bakacak olursak 5 B. C'lere bakacak olursan da 5 C var. İşte bunların toplamını kaç vermiş? 500 vermiş. Dolayısıyla A artı B artı C kaç çıkıyor böylelikle? 100 çıkıyor. İlk durumda oluşan üçgensel bölgenin çevresi. Arkadaşlar A artı B artı C 100 ise o zaman çevre ne olacaktır? 100'den 3 tane var. 3 çarpı 100'den cevap 300 çıkacaktır. Güzel bir soru arkadaşlar. İlla böyle formülüze edilmiş hali değil formülün de ispatla bize sorulabilir. Bu anlamda gerçekten güzel bir soru olmuş. Bir 8. soru Balıkesir oldu. Geldik 9'a. Mehmet öğretmen genişliği 10 cm ve ekranı dikdörtgen biçimde olan a bir eşkenar üçgen sorusu gelmiştir. Şöyle bir eşkenar üçgen sorusu gelmiş. Sonra daha sonra Mehmet öğretmen soruyu büyüttüğünde üçgenin B köşesi ekranın sol kenarına denk geliyor. Soruyu büyütmüş bu buraya denk gelmiş. Eyvallah şurada 4 cm oluşmuş. Hani büyüttün ya sen böyle büyüttüğün zaman ekranın dışı görülmüyor. Şu ekranın dışına tamamla kardeşim. Şöyle katlamalarda da görünmeyen kısmı şey yapıyorduk hani eski haline geri getiriyorduk böyle. E tamam. Üçgenin kırmızı kenarı alt kenarına paralel. Evet şu alt kenarına paralel. Yani şunun da şu paralel. E bununla da bu telefondan dolayı paralel ya. Yani şurası 60 derece ya. E burası 90 derece paralel olduğundan dolayı. Şurası 90 derece ya. 90 30. 30 60 90 üçgen oluştu 90 olduğundan. E burası da 60 oldu. Aynı mantıklar 60 90. Burası 30 oldu. 30 oldu. 90 ise burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. Bir kenar 4 ise şurası da 4. Burası da 4 mü oldu? Evet. E, buradaki kenarın 10 olmasını da biz kullanacağız. Nerenin? Şuranın 10 olmasını da kullanacağız. E, hocam burası da 10 olacak. Eyvallah. Sonra bakalım ne diyor bize? Mavi ve yeşil kenarların. Şimdi şu 4 kısmı 4 santimetreyi söylemiş. Son durumda görünen mavi ve yeşil kenarların toplamı. He, şu mavi ile yeşilin toplamı soruluyor bize. Tamam. Arkadaşlar şimdi şuradaki uzunluğu kaç? 10. Başka da bir sayı da yeri verilmemiş değil mi? Evet. Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Şuraya bir 30'un karşısı. A diyecek olursam 90'ın karşısı nedir? 2A. Bir kenar ne oldu arkadaşım? 10 artı A oldu. Hocam burası da 10 artı A mı olacak? Aynen öyle. E o zaman 10 artı A'dan 4 çıkartırsam 6 eksi A mı olacak burası? Pardon. 10 artı A'dan 4 çıkartırsam 6 artı A olacak burası. Çok güzel. E sonra Hocam burası da aynı şekilde 10 artı a ya. 10 artı a'dan 4 artı a'yı çıkartırsam. Bak şöyle 10 artı a'dan 4 artı 2 a'yı çıkartırsam. Bu ne yapıyor? 10 artı a eksi 4 eksi 2 a yapıyor. Yani bu da 6 eksi a mı yaptı? Evet. Şuraya da 6 eksi a kaldı. Zaten benden ne isteniyor? Mavi ve yeşil kenarlarının toplamı isteniyor. 6 artı a ile 6 eksi a'nın toplamı isteniyor. Şu ikisinin toplamı da a'larına ne yapıyor? Kaç yapıyor o zaman? 12 yapıyor. Yani kaçıncı soru? Dokuzuncu soruyu de Ceyhan oldu. Bu da güzel bir soru. Geldik onuncu soruya. Eşkenar üçgen şeklindeki bir tel K noktasından kesiliyor ve şu şekil oluşturulmuş. Evet eşkenar üçgen şeklindeki bir tel. Son durumda K üssü noktasının BC yolumuz atlığı 6 metre olduğuna göre telin tamamı kaç metredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Gençler A A dersek bir kenarı 2 A mı? Evet 2 A. Şu 90 derece 90 derece bu şekilde kesilmiş. Şu şekilde kesilmiş. Bu böyleyken bu dik konuma getirilmiş. Yani buranın A olduğunu biliyorum hala. Bc'nin de 2A olduğunu. Buranın da 2A olduğunu biliyorum. Ve burası da ne? A. Peki bundan sonrasında ne yapacağız? Arkadaş yapacak bir hamle yok. Şuradaki kısım bozuluyor mu? Bozulmuyor. Bak ağaç değiştirmeden bükülerek. Ağaç bozulmadan 60 derece bükülerek. E o zaman burada bu şeyin mantığını kullanayım. Şöyle bir 90 derece çizeyim. 60'ın mantığını kullanayım. Çünkü bana o bilgi verilmiş. O bilgiyi kullanayım. 90'ın karşısı a iken 30'un karşısı ne yapar? Hocam a bölü 2 yapar. E, burası da 6 değil mi? Evet. E bunun tamamı 2 a'ydı. Yani a bölü 2 artı 6 kaça eşit olacak? 2 a eşit olacak. Buradan 6 2 a eksi a bölü 2 eşit oldu. Yani 6 buradan neye eşit oldu? 3 a bölü 2 eşit oldu. Hocam 3 ile bu sadeleşse 2 yaptı. 2 kere 2 4 yaptı. a'yı da böylelikle 4 bulduk. Tenin tamamı kaç metredir diye soruluyor. Arkadaşlar A4 buldun ya 2A kaç yaptı o zaman 8. Bizden ne isteniyor? 2 4 6A isteniyor. İlk şeklin çevresi. telin tamamı yani. Yani 6A isteniyor. A yerine de 4 koyarsak cevap kaç yapar? 24 yapar mı? Yapar. Böylelikle 10. soruyu da ne bulduk? C ham bulduk ve bitirdik. Yani burada eşkenar üçgende bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda sanırım açıortay olması lazım. Açıortay konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle kendize iyi bakın. Hoşça kalın.